Metexa'nın en önemli sistemlerinden biri de nazar. Hatırlayacaksınız IDEF Fuarı öncesindeki nazar sistemini size tanıtmıştık. Kualifikasyon testleri devam ediyordu şu an projeyle ilgili gelişmeler var ve Aykut Bey'e soruyoruz. Şu an nazarda ne durumdasınız? Tolga Bey, sizin de arz ettiğiniz gibi İDEF'te nazarımızı ilk defa tanıtmıştık. Nazar sistemimizi ve tam o tanıtım sırasında da nazarın kalifikasyon testleri devam ediyordu. Bu kalifikasyon testlerimizi tamamladık. IMA, IMC ve çevre koşulu faaliyetlerimizi bitirdik ve şu anda deniz kuvvetlerimizde tasarım doğrulama testlerimize başladık. Bunlar fabrika kabul testi ve sağ kabul testi olacak şekilde kurgulanmış vaziyette ee, kısmetse Ocak 2022'de deniz kuvvetlerimize tüm eğitimleriyle beraber sistemimizi teslim edeceğiz. Tabii bu sistemimiz e, iki faz halinde malumlarınız üzere e, geliştirildi e, ve ilk faz tamamlandı. Bu ilk fazın ana e, sebeplerinden bir tanesi de. E, gemiye takmadan önce sistemin düzgün bir şekilde kalifiye edilmesi ve doğru çalışmasıydı ve bu süreç tamamlanmış oldu. Şimdi gemi entegrasyonu, tabii eş zamanlı olarak Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçları kapsamında biliyorsunuz TFE-2000 e, hava savunma arbi muhribimiz var. E, bu muhribimizin de e, tasarım faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından. E, burada da e, nazar sistemi, lazer elektronik tavsi sistemi olarak tanımlı vaziyette bunun da tabii ki e, gemi üzeri güvert üzeri yerleşim faaliyetlerini ne de e, biz e, tam destek sağlıyoruz. Bugün de burada Saha Expo'da bunun bir maketini tanıtıyoruz. Gemi üzerine nasıl duracak, sistemimiz nasıl konuşlandırılacak, 360 derece hem azimutta hem elevasyonda coverage sağlayabilmek adına, kapsama sağlayabilmek adına nasıl bir tasarım oldu onu gösteriyoruz. Tabii deniz kuvvetlerimizin malum başka birçok boyutta platformu var. işte korvetlerimiz var, fıkateynlerimiz var, Şimdi yeni bir hücum mod projemiz var. Tabii nazarım, nazarın kullanım konseptini de daha önce arz etmiştik. Özellikle pasif bakan elektrooptik ve infralet gözü olan güdünlü mermilere karşı biliyorsunuz bu sistem geliştirildi. Ve bu güdünlü mermiler bütün suüstü platformlarına tehdit vaziyette. O yüzden Nazar'ın da bir kompak versiyonu için de çalışmalarımızı bir yandan onlara da başladık. O çalışmamızı da yapıyoruz. Aynı fonksiyonları daha az dalga boyunda. Biliyorsunuz mevcut Nazar şu an 5 dalga boyunda. Tüm elektromanyetik spektrumda kapsayacak şekilde tasarlandı. Ama bunu daha da kompak hale getirerek farklı platformlarımıza da takılabilmesi için bir yeni bir geliştirme sürecinde başlamış olduk. Ben şimdi TF-2000 maketi üzerinden sormak istiyorum. <gülüyor> ee nazar. Evet. Ve burada turuncu renkle görmüş olduğumuz arka ve önde yer alan iki sistem olarak evet. yer alacak herhalde. Ee, Tolga Bey doğru. Ee, şimdi bu e, tasarım şu şekilde. Şimdi malumunuz üzere e, tf 2001 bir hava savunma arbi muhribi ve en önemli özelliği de havadan gelecek olan tehditlere sadece platforma değil bütün kuvvetin korunması, hayvili yönetimin korunması açısından da e, çok kritik vaziyette. E, biz de e, TF2000'in kendi öz savunması için 360 derecelik kapsamayı sağlayacak şekilde en uygun yere entegre edilmesi için bu tasarımda destek sağlamaya çalıştık. Normal şartlarda nazar sistemi kendi başına bakıldığında tek bir sistem yaklaşık üç buçuk ton ağırlığında ve ya iki insan boyunda bir yüksekliği olan iki buçuk metre iki buçuk metrelik bir taban alanı olan bir taban boyutu olan bir şey. Ancak burada gördüğünüz gibi tabii TF-2000 bir muhrip ve bu büyük sistemimiz gemi üzerinde bayağı bir küçük kaldı. Devasa bir gemi, sistem, gemi sistemi aslında burada küçük kaldı. Burada hem baş taraf hem de geminin kış tarafına şu an konuşlandırıldı ve bu sayede 360 dereceyi havadan gelebilecek pasif, elektrooptik ve infraret güdünü mermilere karşı geminin öz savunmasını, nokta savunmasına destek olacak şekilde. Çünkü sistemimiz malumların üzere gemi üzerinde biliyorsunuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Advent Savaş Yönetim Sistemi var ve savaş yönetim sistemine tam entegre bir şekilde geliştiriliyor. Biz bu savaş yönetim sisteminin entegrasyon sürecini faz 1'de yani kara sisteminde çalışmalarımıza başladık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla Araştırma Merkezi Komutanlığımızla beraber bu entegrasyon sürecini gerçekleştiriyoruz ve faz 1'i teslim ederken bu entegrasyonda aslında temel olarak tamamlamış olacağız. Böylelikle aslında TFE ekibine giderken Advent entegrasyonda tamamlanmış olacak. İleride sistemin bir kara konuştu versiyonu veya farklı açıdan da bir talepler geliyor mu? Evet aslında şimdi bu tip güdünü mermiler yani kara konuştu elektrooptik ve kız ötesi başlı güdünü mermiler aslında yoğun bir şekilde kara hedeflerine de tehdit. Bunlara da karşı kullanılıyor. Bunların örneklerini birçok farklı yerde gördük kullanılımında. O yüzden aslında bu bizim ilk fazbel sistemimiz Nazar Kara diyoruz biz buna. Aslında bu kritik tesislerin yani bu rafineriden tutun da bir önemli bir cephane depo komutanlığı bir depo olabilir, efendim bir rafineri olabilir, farklı yerler olabilir. Bunların savunmasında da yine nokta savunmasında da destek olacak şekilde. Efendim biliyorsunuz Tolga Bey, bu sistemimiz bir kill sistemi, bir fiz, fonksiyonel imha sistemi ve bir fiziksel imha'ya alternatif değil. Bunlarla beraber entegre çalışabilecek Ve bu e, savunma sistemine ilave bir destek olabilecek bir kuvvet çarpanı gibi geliştirilen bir sistem. E, bunun biliyorsunuz şu an e, operasyon olarak kullanılan e, bir tane muaddiri demeyeyim de benzeri bir sistemimiz var. Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılıyor biliyorsunuz Odin sistemi. Ee, ama orada dalga boyu sayısı az. Ee, buradaki gibi 5 dalga boyunda değil. O yüzden tabii e, operasyonel kullanım konseptleri de yavaş yavaş e, e, son kullanıcı tarafından geliştiriliyor, anlaşılıyor. Tabii burada deniz kuvvetlerimiz e, bu konuda tabii bir, birkaç adım önde. Çünkü biz bu projeye ilk 2016'da başladığımızda ilk etapta neredeyse bir yıla yakın yoğun bir şekilde operasyonel kullanım konsepti çalıştık. Bu güdüğünü mermilere karşı bunları nasıl kullanırız diye. O yüzden şu an e, gemiye giderken konsept oturmuş vaziyette. Kara kullanım konsepti de oturmuş vaziyette. Burada aslında yapılan birçok çalışma faz bir meyvesini verdi. Ama sadece donanım ve yazılım değil konsept de ortaya çıkmış oldu. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgilere. Her görüşmemizde nazarla ilgili yeni yeni bilgiler alıyoruz. Umarım yakın zamanda hizmete giriş ve sonrasında da ihracat haberlerinde paylaşmak evet. gerçekleşir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler sağ ol Çok sağ olun Tolga Bey eksik olmayın. çok teşekkürler.